Survivor dağlarda süren mücadelede sona gelindi. Nefesler tutuldu ve tüm izleyenler merakla Kıbrıs Büyük Finalini bekliyor. Kıbrıs'ta canlı yayına gerçekleştirilen final SMS e oylaması ile Nagihan Karadere ve Adem Kılıççı iki kişi finale yükseldi. Emi Cem ve Anıl ise şampiyonluk hayallerine veda etti. Dominik'te geçtiğimiz günlerde oynanan oyunlar ile direkt finale kalan iki yarışmacı belli olmuştu. İlk oyunun kazananı İlmi Cem'in ve ikinci oyunun kazananı Anıl Berk Baki, doğrudan final koltuklarından ikisinin sahipleri olmuşlardı. Diğer iki isim ise, Kıbrıs'ta gerçekleştirilen yarı finalde belli oldu. Dört yarışmacı arasında, 30 Haziran 2018 Cumartesi akşamı SMS oylaması yapıldı. Adem, Nagihan, İmi Cem ve Anıl arasında heyecan dolu bir SMS oylaması yaşandı. Şampiyonluk hayallerine veda eden iki kişi İmi Cem ve Anıl, büyük finale yükselen iki kişi ise Adem ile Nagihan oldu. Böylelikle Survivor'da, büyük final adını yazdıran isimler, Adem Kılıkçı ve Nagihan Karadere oldu. Survivor 2018'in büyük finali, bu akşam akşamı canlı yayınla Kuzey Kıbrıs'ta devam ediyor. Şampiyon belli olacak, sizce kim şampiyon olur? Nagihan mı, Adem mi? Desteklediğiniz isimleri, yorum kısmına yazın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.